Selam Başak arkadaşlarım nasılsınız? Ben Şengül. Şengül'ün Sihirli Falları kanalına hoş geldiniz sevgili Başaklar. İnşallah iyisinizdir. Sevgili arkadaşlarım, güzel insanlar, sizler için şöyle Kasım ayı genel yorumu yapacağım. Gördüğünüz gibi kahvem ardından da şöyle birkaç tarot açıp olayı netleştireceğim sizler için. Bakayım Kasım ayında benim sevgili Başak arkadaşlarımı neler bekliyor? Ben de böyle bir formül yarattım. Hemencik suyunu alı veriyorum canlar sevgili başak arkadaşlarım evet bir çok sıkıntılar bitmiş bakın aydınlık ferahlık geliyor bazı arkadaşlar diyor ki yorumlarda gördüm sevgili arkadaşlar Allah aşkına onun içine kahve koymuyor musun diyorlar arkadaşlar bu ne bakın çok karanlığı iyi değil çok karanlık olduğu an bilin ki hani bu şekil olursa tamam bizler sıkıntıyı atlatamadık dert üstüne dert gelecek demektir böyle güzel bakın ferah ferah değil mi sevgili başak arkadaşlarım bereketli başak onlar hmm, aman Allah'ım fincanınızın ortasında ne kadar ferahlık gelse de canlar ayı var evet ayı var ayı nedir dost değil mi düşmanımız var sevgili arkadaşlarım lütfen dikkat edelim bakın ayınızı görün resmen ayıdır yalnız bu ayı istikameti yukarıya doğru almış Dipten artık o da yukarıya doğru gidiyor. Yalnız şunu anlatmaya çalışıyorum sevgili arkadaşlarım. Ayı da artık bir şeylerden sıkılmış. Sizin düşmanınız bir şeylerden sıkılmış. İstikamet gidiyor artık bakın, gidiyor. Çıkacak yukarıya tamam. Gidiyor. Bir şeylerden sıkılmış. O insanda sıkılmış. Arkasını dönmüş size. Dönsün, gitsin, gitsin ve bir daha da gelmesin. Evet sevgili başak arkadaşlarım. Şöyle bir çevirelim. Çok güzel. Fena değil. Oo, küçük atlarınız çıkmış sizin. Aşk hayatıyla alakalı bu. Hmm, üstünde de çiftler var bakın. Evliler olabilir. Adında özellikle E harfi, N harfi, Z harfi olan sevgili başak arkadaşlarımızdır bu. Altında hemen atın altında harfleriniz çıkmış. İkişer kişilik olarak çıkmışsınız. Eşsiniz ya da sevgilisiniz. Hiç fark etmiyor. Güzel de tertemiz haberleriniz var. Kuşlar tertemiz çıkmış. Çok güzel. Kasım ayı içerisinde güzel, fena değil. Sadece ayı, tamam düşmanlar biraz size arkasını dönmüşler canlar. Hmm, bir ağız tartışması çıkmış burada. Ağız tartışması derken hani kavga demeyelim de. 3, 5, 5 kişi. 5, hmm, 3, hmm, karşınızda da 3 kişi. 5 kişiyle karşılıklı 3 kişi ayrılıyor. Karşı karşıya ağız kavgası yapıyorlar. Sanırım miras kavgası bu. Öyle görülüyor canlar. Dikkatli olun derim. Boş verin. Kavgaya gerek yok. Her şeyi yasa yoluyla hallediyoruz. Ne yapıyoruz? Yasalar yoluyla. Gelelim iş hayatınıza. İş hayatınız güzel çıkmış sizin sevgili başaklar. Baya nasıl diyeyim böyle becerikli, başarılı, çok da kötü niyetli de değiller. Orada şanslısınız, ortak çalıştığınız, beraber çalıştığınız ya da başkasının işinde çalışıyorsunuz da yanınızdaki iş arkadaşınız. Örneğin çoğunluğu gayet güzel, temiz kalpli çıkmış, kötü niyetli değiller. Güzel, beraber birlikte güzel çalışıyorsunuz. Rahat olun yani, güzel çıkmış. Evet, sevgili adında yine S harfi, Ş harfi olan arkadaşlarım, sevgili başak burcu arkadaşlarım sizler de kariyerde yükselişe doğru gideceksiniz u harfi ü harfi olanlar da aynı şekliyle sizin i harfiniz yukarıya doğru kalkmaya başlamış yani kariyerde olumlu yere doğru gidecek sevgili başak arkadaşlarım güzel baya bir ferah çıkmış gelelim sizin aşk hayatınıza küçük küçük çok balıklarınız var küçük çaplı da olsa şanslarınız var canlar Gelelim aşk hayatınıza. Aşk hayatınızda temkinlisiniz. Birçok başak arkadaşım temkinli. Niçin temkinli? Geçmişte yaptığı hataları göz önünde bulundurarak ona göre temkinli hareket ediyor. Ben artık geçmişteki hataları yapmak istemiyorum. Yanlış anlamayın canlar. Örnek vereyim size. Ben artık partnerimi aldatmayacağım. Ya da doğru kişiyi seçeceğim. Yanlış kişilere eğilmeyeceğim gibilerden. Böyle bir temkinli halleriniz. Çıkmış burada çok güzel, harika, güzel yere de gideceksiniz. O düşünceyle hareket ettiğiniz süreçte gelelim evlilerimize. Evliler fena değil. Fena değil de bazı evli olan başak arkadaşlarım bu evlilikten hiç memnun değiller. Değiştirmek istiyorlar. Bir şeyleri ama olmuyor değil mi canlar? Olmuyor, bir şeyler olmuyor. Bağlıyız çünkü. Barışlarınız var yalnız sizin barışlarınız %35 %40 civarı çıkmış canlar. Sizlerin barışları çok fazla çıkmamış. Yani barış derken küs olduğunuz kişiler, eski eş, eski sevgili, ex partnerler çok fazla çıkmamış sizde. Gerçekten onlar çok fazla çıkmamış ama şöyle bir şey var. Ne karşı taraf adım atıyor ne siz adım atıyorsunuz. Oysa can atanlar var. Tekrar sizinle barışmak için. Can atan eksileriniz var canlar Ama adım atma yok Fırsat arıyor Fırsat kolluyor Bir türlü o fırsatı bulamıyor O yüzden sizde de hareket yok Onda da hamle yok Barışlar çok fazla çıkmamış Aynen Bay bayan hepinize söylüyorum Ama barışmak istiyor Bu da böyle bir şey çok ilginç hmm, Üç kişi Üç bayan Sevgili Başak Burcu arkadaşlarım. Adlarında ye olan bayanlar bunlar. Baya bir sıkıntıdasınız canlar. Hatta bu iki bayanlardan bir tanesi beş vakit namazını kılan biri. Sevgili arkadaşlar. Baya bir sıkıntı içindesiniz. Biraz daha sabretmeniz lazım. Çünkü siz üç bayansınız. Üstünüzde de bir karanlık. Karanlığın üstünde de üç tane bey var. Bunlar sizin eski eşleriniz olabilir. Yanlış anlamayın. Baya bir bastırmışlar sizi. Ya boşanma aşamanız var sizin ya da evlisiniz de ayrısınız. Onlardan bir türlü kıpırdayamıyorsunuz. Üstünüze resmen basmışlar yani. Onlar galip geliyor. Erkekler üstte, siz alttasınız. Dua ediyorsunuz canlar siz. Kurtuluş duası yapıyorsunuz da aslında aydınlanmış, aydınlanmış ama gelin görün ki karşı taraf daha ağır basmış. Hmm erkek kısmı daha ağır basmış onlar tepede ama merak etmeyin 3 bayan merak etmeyin bakın çok altınızda 2 tane 7 sayısı çıkmış Siz de muradınızı alacaksınız yalnız sizin muradınıza çok çok zaman var şu an değil kesinlikle 2019 değil bu biraz daha sabredin canlar burada güzel çıkan ne biliyor musunuz sizin bu da canlar Sevgili Başak arkadaşlarım iletişiminiz çok fazla çıkmış sizin beklediğiniz haberler para mı bekliyorsunuz iş başvurusu yaptığınız onu mu bekliyorsunuz canlar birilerinden bir şey mi bekliyorsunuz beklediğiniz haberler gelecek %80'i de güzel %20'si biraz olumsuz ama çoğunluğu güzel beklentilerinizi karşılıyor merak etmeyin sağlık durumunuz güzel kötü çıkmamış Örnek veriyorum öksürüyorsunuz, gripsiniz, beliniz ağrıyor hemen atağa geçip bunun çaresini aramaya kalkacaksınız. Öyle kötü bir şey çıkmamış. Sadece enerjinizde düşüş var sizin. Biraz bir denge kaybınız meydana gelebilir. Bundan dolayı dikkatli olun derim sizlere canlar kafaya takmayın. Ne bileyim böyle biraz mide bulantısı baş dönmesi gibi bir melankoli durumlarınız çıkmış sizin burada enerji olarak. Bu da sizin dengenizi ödülüyor biraz kaydırabilir dikkatli olun derim maddi duruma gelince aylık kazancınız fena değil fena değil bazı borcu olan arkadaşlarım var onlar da çözüm üretecekler yani borç falan isteyeceksiniz hepinize yardım eli uzanmayacak ama bir çoğunuza da yine de uzanacak merak etmeyin küçük çaplı da olsa yardımlar da göreceksiniz fırsatlar yakalayacaksınız çok da çok çok çok, çok temiz haberler alacaksınız Sevgili Başak arkadaşlarım, küçük çaplı da olsa güzel güzel haberleriniz var. Temiz yani temiz bakın. Aa, tabağınız da temiz çıktı. Buyurun. Çok güzel ferahlık geliyor canlar, geliyor. Biraz sabredin. Biraz sabredin. Bakın ay çok kuşlarınız çıkmış. Söylemiştim sizin iletişiminiz çok fazla olacak. İ harfleriniz sizin yavaş yavaş yukarıya doğru düzgün bir şekilde boy göstermeye başlamış o 3 kişi burada da çıkmış hayırdır inşallah 3 erkek 3 bayan ne sıkıntınız varsa canlar sizin sıkıntı hmm, mahkeme sıkıntısı bu boşanma sıkıntısı evet boşanma sıkıntısı da yine benim tıpkı söylediğim gibi yanlış anlamayın canlar affınıza sığınıyorum ben gördüğümü söylemek durumundayım sanırım buradaki 3 erkek benim başak burcu arkadaşlarım evet Zafer sizden yana, boşanma, mahkeme durumları çıkmış burada. Siz hatta arayış içerisine girmişsiniz. Canlar aradığınızda bulacaksınız. Kendinizi güvende hissedeceksiniz. Şıp diye hemen şuracıkta nasıl çıkmış. Şurada nasıl çıkmış. 3 erkek yukarıda, 3 bayan aşağıda. Arada bir çizgi, karanlık bir çizgi. Yukarıya çıkmalarına müsaade etmiyorsunuz ne diyeyim canım ben de gördüğümü söyleyeceğim hadi zafer sizden yana canlar çok güzel tertemiz haberleriniz var çok güzel güzel haberler alacaksınız ya Vallahi güzel %80 çok güzel haberler alacaksınız kuşlarınız kanatlanmış çok temiz haberler var siz şeyde de güzel yere doğru gidiyorsunuz kariyerde de çok küçük küçük de olsa balıklarınız çıkmış şunu sakın unutmayın i harfi canlar fallarda iyi harfi yani başı aşağıdaysa örnek veriyorum. İ harfi tersse sizin kariyer kötüye gidecek demektir. Bir de ben falı da öğretiyorum. İ harfi yukarıya bakıyorsa tamam sizin bu ay kariyer iyi yere doğru gidecek anlamını taşımaktadır. Sizin ters giden iyiler yavaş yavaş yukarıya doğru dönmeye başlamış. Bu ne demek oluyor? Kariyerde mükemmel tertemiz yere doğru gideceksiniz. Azınlık da olsa Barışlar çıkmış, kutlamalar çıkmış, resmen oturuyorsunuz şuralarda çok güzel. Evlilikle evlilikler de var, yeni tanışmalar da var. Çünkü binlerce değil, milyonlarca Başak Burcuna burada sesleniyorum. Yine aynı şekilde bir şey daha çıkmış burada. Ah benim Başak Burcu arkadaşım, yanlış anlamayın canlar. Başak Burcu arkadaşlarımdan bazıları tabi hepinize söylemiyorum, bir şeyleri değiştirmek istiyorlar. Ah be güzel kardeşim değiştireceksin de bunu nasıl değiştireceksin? Engel var. Engel var bu bir. İkincisi kötü bir haberim var. Sana bunu da söylemek durumundayım. O senin kendi kuruntun güzel kardeşim. Karşı taraf senden vazgeçmiş. Haberin yok. Tamam. Sen şu an yani yanlış anlamayın Baysın veya bayansın. Bir şeyleri değiştirmek istiyorsun. Yani... ...şöyle söyleyeyim güzel kardeşim... ...bunu değiştirmek istiyorsun... ...yerine diyorsun bu gelsin... ...ben bununla mutlu olurum... ...öyle diyorsun değil mi... ...bayağı zamandır bunu düşünmüşsün... ...örneğin bir yıldır haberin yok... ...düşündüğün kişi... ...senden vazgeçmiş... ...kalbinden silmiş seni vazgeç... ...sen de vazgeç... ...çünkü olmayacak... ...yapacak bir şey yok ben bunları söylemek durumundayım... ...baysınız veya bayansınız... ...değiştirmek istediğin her neyse... Boşuna değiştirmeye kalkma Hoş olmayacak Karşı taraf gitmiş olay bitmiş Niçin gitti Şengül Neden gitti madem onu gördün Bari bana bunu da söyle derseniz Ben size söyleyeyim mi neden gitmiş Engelin var o yüzden gitmiş Olmayacağını bildiği için gitmiş Giden gitmiş güzel kardeşim Geriye de gelmeyecek Benden sana garanti Bitti öylesine gitmiş ki ama yani Üzgünüm ben bunları söylemediğim takdirde bunaya bakmamın hiç kıymeti yok tamam onu geçtik Aa, çok güzel bakın başaklar güzel başaklar size sizin kartınız geldi değişim geliyor bereket geliyor bolluk geliyor güzellik geliyor evet kesenize bereket geliyor ruhunuza güzellik geliyor sadece biraz enerjiniz sıkıntılı çıkmış sizin canlar beklentileriniz karşılanacak Güzel haberler alacaksınız küçük çaplı da olsa çok güzel haberler geliyor tertemiz doyuma ulaşacaksınız ya Valla güzel haberler geliyor canlar Sevildiğinizi bilmek isteyeceksiniz Söyleyeyim mi doyum geliyor mesaj size Bu ayın mesajı sevildiğinizi bilmek isteyeceksiniz Sevmek isteyeceksiniz sevildiğinizi bilmek isteyeceksiniz Benden size söylemesi çok güzel bir şey bu bu çok güzel sevmek sevilmek değil mi canlar evet korku yok sabırla sabırla elde edeceksin ortak noktada anlaşarak iş hayatınızı tamam güzel insanları sağlam insanları kendinize çekerek yapacaksınız bunu sevgili başak arkadaşlarım öyle herkesle ortaklık olur mu olmaz evet Dileğiniz kabul olmuş. Aşk hayatınızda dileğiniz kabul olmuş sevgili arkadaşlarım. Aşk hayatınızda dilek kabul olduğu gibi. Bakın biraz bir denge sıkıntınız meydana gelebilir. Bu sizi korkutmasın. Denge şanstan söz eder. Şanstan. Bakın altında da zafer çıktı. Gördünüz mü? Şanslı yere doğru gideceksiniz. Evet sağlık ardından mutluluk çünkü çabalayacaksın öksürüyor musun örneğin elin ayağın mı ağrıyor belin mi ağrıyor başın mı ağrıyor sevgili başak bunun için mücadele vereceksin çözüm üreteceksin evet o rahatsızlığı atlatmak için çünkü bakın etki altındasın bir şeylerin etkisi altında kalacaksın birileri yol gösterecek sağlığınızla alakalı sağlığınız kötü de çıkmamış zaten burada temiz çıkmışsınız çok güzel çıkmış ama dört dörtlük sağlık var mı? Tabii ki de yok. Şurada kış mevsimine giriyoruz. Elbette mutlaka nezle olacağız değil mi canlar? Birileri bir şeyler önerecek sizlere. Etki altında kalacaksınız. Bunları uygulayacaksınız. Ondan sonra görün. Mutlu aile tablosunu, sağlıklı yaşamı, sağlıklı bedeni görün. Sevgili başaklar, aşk ise bakın. Hem dilek kabulü var sevginizde aşkınızda çünkü sevildiğinizi bilmek isteyeceksiniz. Karşı tarafı sevmek isteyeceksiniz. Böyle bir sevgi, aşkınız olacak sizlerin. Bir bolluk, bir verim geliyor sizlere. İş hayatınızda ise küçük çaplı korkusu olan arkadaşlarımız çıkmıştır. İş hayatınız iyi, fena değil. Her yolunuza çıkanla ortaklık olmaz. Sabredeceksin. Korku yok, endişe yok. Sabırla gücü elde edeceksin. Çok güzel bir karttır bu kartımız. Bakın görüyorsunuz değil mi parayı? Ondan sonrası Allah kerim. Hadi bakalım. Sevgili Başak arkadaşlarım, güzel insanlar. Ya bir tane şöyle kötü bir kart var mı Allah aşkına? Çok güzel daha ne olsun? Her şeyin başı sağlık canlar. İşte bu. Ne diyor meleğim? oldu diyor. Sen kafayı yorma oldu bu olayı düzeldi bil ilahi planda her şey olması gerektiği gibi ilerliyor bu durumdaki hayrı göreceksin bitti bunları ben yapmıyorum ki ilahi evren bizim için gerekeni zaten yapıyor sevgili arkadaşlarım sıkmayın canınızı her şeyin hayırlısı hallolmuş zaten yeter ki hayırlısıyla hallolsun değil mi evet sevgili başak arkadaşlarım güzel insanlar sizler için kasım ayı genel yorumumuzu tamamladık